Sevgili gençler, artık yarışma bitti. Şimdi demokratik, özgür bir ortamda, iş birliği içinde, birlikte çalışma zamanı. Ancak böyle bir ortamda bilim, sanat ve felsefe girişebilir. Ancak böyle bir ortamda 21. yüzyılın becerilerini kazanmış öğretmenler yetiştirebilir. Bu öğretmenler de 21. yüzyılın öğrencilerini yetiştirebilir. Hem deneyimli hem de genç kadrosuyla bizler, bu becerileri öğrencilerimize kazandırmak için birlikte çaba gösteriyoruz. Fakültemizde okul öncesi, sınıf öğretmenliği, İngilizce, Türkçe, Matematik, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Rehberlik Psikoloji Danışma olmak üzere 7 bölüm bulunmaktadır. 20. yüzyılın becerileri donanmış bir öğretmen olmak istiyorsanız, öğretmenliğe bir adım önde başlayabilmek istiyorsanız sizleri fakültemize bekliyoruz.